Litocen'dan, Baharat Yolu'ndan Herkese Merhabalar. Bu hafta geçen hafta konuştuğumuz gibi rahatlama kitabını değerlendireceğiz ama çok rahatlayamadık <gülüyor> bu kitapları. Rahatlamak niyeti yine. Tevafuk neydi biliyor musun? Yani geçen sene, şey geçen sene nereden çıktı? Geçen hafta bahsetmiştim. Evet, zaman kavramını bayağı kaybettik biz. <gülüyor> geçen hafta kitapların yazım sürecinden bahsetmiştim. Yani burada kitabın yazarı Methey kendisi itiraf ediyor. 3 yıl kadar ağır bir depresyon geçirmiş Depresyonu atlatmış Daha sonra baya bir instagram postu yazmış Sonrasında da zaten bu postlar birleştirilerek evet, evet. Şu anda, bir şu anda popüler olan Yavuz'un tekniği bu Zaten birçoğu böyle twitter entresi gibi Şöyle tabii göstereyim tabii, tabii, kitap sadece gibi değil. Ben sadece hani yabancı bir yazardan da okuyalım Belki bizim ülkemizin yazarları bu konuda biraz geride kalmışlarsa Hadi bakalım yabancılar ileri gitmişler mi onu anlamaya evet, çalışalım dedik ki... Doğrumsu noktası da yok değil daha onları da çizdim. Eyvallah. Babasının da geçirdiği bir anısını anlatıyor. Bir gün ormanda kaybolmuşlar. Daha sonra yolu bulmak için işte babasının öğütleri varmış onu dinlemiş. Oradan yola çıkarak psikolojik sorunları çözmeye dair öğüt veriyor. Kitaptan okuyarak başlayayım. Kaybolmuş hissettiğim zamanlarda aklıma hep bu strateji gelir. Bu buhranın ortasındayken de gelmişti. Depresyondayken de, ara ara panik ataklar yaşarken, kalbim korkuyla gümgüm güm atarken, kim olduğum bile anlayamadığım ve hayata nasıl devam edeceğimi bilemediğim zamanlarda düz bir hatta gitmeye devam edersek, buradan mutlaka çıkarız. Aynı yöne doğru adımlar atmaya devam etmek bizi daireler çizerek koşmaktan daha çabuk ilerletir. İşin sırrı kararlı bir şekilde dümdüz yürüyebilmektedir. Yolu doğru seçtiysek eyvallah. Ya yani, de o yüzden dedim bizde sünnet-i seniye gibi dost doğru bir yol varken. Şimdi bu döngü meselesi Biz önemli bir konu. Çok ele alınır. zaman zaman da söylenir. Hani sütçü beygiri gibi diye bir tabir e kullanılır. Sürekli dönüyorsunuz evet. denir. E, bu biraz aslında İslam tasavvuru içerisinde var olan hakikat doğrusunda Kabe-i Muazzama'nın etrafında dönmekle alakalı da kimi zaman belki metaforlara inceden hmm. bir yol açma ihtimali vardır. Bunu kullandıkları için söylemiyorum ama şöyle bir gerçek var. Varlığın tamamı dönüyor. Atomundan, maddesinden, dünyaya kadar her şey dönüyor. Ve döndükleri zaman hepsi iki tane referans alıyor. Çünkü yeryüzünde dairesel dönebilen hiçbir şey yok. Kabe-i Muazzama'nın etrafında da tam bir daire olarak dönemezsiniz. Çünkü Hacer bölgesi var ya, mecbursun oradan bir kavis çiziyorsun. Çünkü yeryüzünde var olan, yaratılmış her şeyin en az iki referansa ihtiyacı var. Ve o iki referans her zaman tek bir doğru eksendir aslında. Yani sizin döndüğünüz ve dönme hareketiniz Allah-u Zülcelal'in emiri peygamberlerinin ve son peygamber Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın ortaya koydukları bu iki mihenk, bu doğru çizgiyi oluşturmuş olur. Sizin o döngünüz, o doğru çizgiye tabi olduğunuzun bir ifadesidir. Dolayısıyla... Doğru yoldan yürümek isteyen adamın da iki tane naz referansa ihtiyacı var. Peki burada şunu sorulabilir mi? İkinci referans sünnet-i seniyye dersek. Bazen merkezden uzaklaşmamız da bize kolaylık sağlayan esneme noktası evet, denebilir mi? Evet, süper bir tespit olur o. Çünkü sünnet-i seniyye olmasa ve tamamen şeriat ilahiye kalsa iş bayağı bir zorlanabilirdik. Yani hakikate kalırsa zaten yandık. Çinayınlık. Orada noktada kalmıyor. Hiçliğin ortasında. <gülüyor> <Gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sonrasında ''Sorun yok'' diye bir bölüm açmış. Kendini kötü hissetmekte sorun yok. Berbat durumda olmakta sorun yok. Sevdiğin şeyleri sevmekte sorun yok. Müthiş yazar Enlemot'un dediği gibi. Deniz fenerleri adalarda oradan oraya koşturup kurtaracak yeme aramaz. Tek yaptıkları öylece durup ışıldamaktır. Her anı değerlendirmemekte sorun yok kendin olmakta sorun yok sorun yok. O sorun zaman, yoksa kitabı niye yazdın? Bu bir depresyona <gülüyor> neden girdin? <gülüyor> <Bu> da iki. <gülüyor> belki şey demeye çalışıyor yani sorun yok gibi kabullenmeye çalışın demek istiyor belki ama o cümlelerin sonunu getirememesinin sebebi referans eksikliği. Burada gene zihin konusuna girmişler de. Önemli mevzu. Hadi bakalım evet. zihnimizi ben açacak anları bekliyoruz. Baharat yolunda bir açmak istiyorum ilerleyen durumda. İyi kötü diye bir şey yoktur demiş. Hamlet çocukluk arkadaşları Rosen Kratz artık hmm. nasıl okunuyor tam bilmiyorum. Rosen diyeceğim. Ve Gwildenstern iyi ya da kötü diye bir şey yoktur çünkü düşünce her şeyi öyle yapan derken olumlu duygular içinde değildir diyor sonra devam ediyor. Dışımızda olanlar nötrdür. Zihnimize girdikleri anda olumlu ya da olumsuz bir değer kazanırlar. Zihnimiz zindanlar yaratabilir ama bize anahtarlarını da verir. Yani genel itibariyle aslında iyi kötü yoktur. Bunları biz değerlendiririz zihnimiz bu şekilde. Bize bir son dönem gençlerimizden bolca duyduğumuz bir cümlenin özeti hükmünde olmuş. Çünkü evet. arkadaşlar bu kötü bir şeydir dediğiniz zaman ya iyi de olamaz mı? iyi olma ihtimali yok mu şeklinde beyan ediyorlar ve o gün hep aynı yere geliyoruz. Referansınız ne? O zaman da yakın zamanda şu cevaplar artık ortaya çıktı. Referansımız yok ki. Referans benim. Referans kendinsen kendini yetiştirmiş olmalı beklerim. Yani ya bir ekolsün ya da bir ekole tabi olmaya mecbursun. Ekoysen yetişmiş olmalısın. O da yoksa günün sonunu işte Hani yemeği o gün beğenip beğenmemesi tamamen kendi düşünce dünyası da geçmiş. Kendi bağırsaklarının duygularıyla atanmış bir değer haline dönüşüyor. O da toplumsal bir çöküşün ana maddesini oluşturuyor aslında. Benim burada asıl takıldığım konu şu, Yani Birkaç kitaptır bu özellikle kişisel gelişim kitaplarında devamlı bir zihinsel hmm. durumdan bahsediliyor. Ama... Gerek reklamcılık ve pazarlama dünyasında olsun, gere, gerekse bilimde olsun artık biliyoruz ki insan kararını zihniyle ya da beyniyle vermiyor. Evet şu anda vermiyor. Biz kalbimizle karar veren, beynimizle buna sebepler üreten bir canlıyız. Aynen öyleyiz ama böyle anlatmıyoruz. Böyle Peki neden anlatmıyor? hep zihne yoruyoruz bu işi? Çünkü kalp de tamamen o aradaki hattı köreltmek istiyor. O hattı körelttiği zaman insanın vicdani olarak bazı şeyleri ben yapamam demesi engellenmiş oluyor. Dolayısıyla geldiğimiz noktada dünya şunu istiyor. Beyin, akıl, zihin bunların her biri farklı olmakla beraber anlaşılsın diye söylüyorum. Bununla kalp arasında gerçekten fiziksel olarak var olan sinir hattının kopartılması ya da işlev özelliğini kaybetmesi arzu ediyor. Bu işlev kaybolduğu anda insanlığın bir ortak vicdanı var. Ortak vicdan diyorlar ya, o ortak vicdan yaratılış birincinin farkında olmak. Örnek, adam hayatım boyunca hiçbir dinden haberi yok. Böyle bir insan yoktu, hadi var diyelim. İslam, Hristiyanlık, Budizm duymadı. Köyün birinde yaşıyor. Arkadaşıyla kavga ediyor. Gece arkadaşı uykuya dalıyor. Şuradan bir baltayı alıp şunun kafasını kessen mi dediğinde, eğer hala kalbiyle beyni arasında şey kopmamışsa, Yaratılışın getirisi olan o vicdan ona şunu söylüyor. Hayır, bu yanlış. Sana o yanlışı dedirtilen şey, sen kafir bile olsan yaratılışından gelen bir ana kod. Veya etik dediğimiz, Usul, adını değiştirdiğimiz, adını değiştirdiğimiz unsurlar. unsurlar. Sen onu koparttığın anda sorular nokta buraya geliyor işte. İyi de olabilir, kötü de olabilir. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Sana göre, bana göre'ye dönüyor mesele ve bu döndüğü yerden bir motivasyon kaynağı ile bir insan tipi çıkarmaya çalışıyorsun. Bakalım çıkartabilecek misin? Yani sözün özü, kalp kandırılamadığı ve gerçeği bildiği için manipüle Hatta edilebilen koparman lazım. zihine yönelmek lazım. Kalbi asla manipüle edemezsin. Beyni manipüle edersin. O yüzden o hattı kesmek zorundasın. Eyvallah abi. Burada da değişim ve var olmak kavramlarını el atmış. Çünkü değiştirecek ya kitap bizi. Hadi bakalım. Evet, değişim gerçektir başlığı altında. Bana sorulan en zor soru şuydu. Hiç kimsem yokken başkaları için nasıl hayatta kalabilirim? Devamını okumadan önce ben sana sorayım. Hiç kimsen yokken başkaları için nasıl hayatta kalabilirim? Hiç kimsenin olmadığı bir durum söz konusu değil ki. Bu ütopik bir kavram. Batı dünyası olarak düşünürsek... Sokaktaki aç kalmış adam var, evsizler var, homelessler var. Tamam umrunda değil ama hiç kimsenin olmadığı bir yerde senin olma ihtimali yok. Çünkü markete gideceksin, alışveriş yapacaksın. Kimsenin olmadığı bir yerde tek başına yaşama gayretleriyle zaman zaman yapılmış olan testler var balıyorsun batı dünyasında. Ve bu adamların tamamı bu testlerin sonunda ya çıldırmışlar ya gerçekten tedaviye muhtaç kalmışlar. Bir adamın Robinson Crusoe gibi ki Robinson Crusoe bile tek yaşayamayacağı mantıken olunca Cuma karşısında çıkartılıyor ya. Onun daha güzel bir örneği Intoduvat diye bir film vardı. Eyvallah. Türkçe ismini hatırlamıyorum şu anda. Yani tüm insanlardan kopup doğada tek başına yaşamaya çalışıyor. Mümkün değil. Ki zaten ölüyorsunuz. Bu, bu, bu ya. şey yani sadece ölüm değil. Spoiler içerir diye <gülüyor> <ben>. <gülüyor> ya insan İnsanoğlunun zaman zaman tek başına kalma arzusu doğal bir şeydir. Ama sen bir adama alıp 30 sene, 40 sene, 50 sene tek başına bir hayata soktuğun anda o gerçekten akıl sağlığı yerinde kalma ihtimali bile yok. Mümkün değil. Çünkü insanoğlunun ruhu Kahlu belada karşılaştığı bütün varlıklarla, kimle kahlu belada karşılaştıysa bu dünyada yeniden iletişim kurmadan ölemez. E, ölemeyince ruh kahlu belada seninle karşılaşmış, karşılaşmış, karşılaşmış, karşılaşmış, karşılaşmış. Biz bu masada oturana kadar farkında olmadan bunun sıkıntısını çekiyor olacağız. Dolayısıyla temel mesele insanlardan kaçmak değil. İnsanlardan uzaklaşmak da değil. Hangi insanlara yaklaşabilirsin? Hangi insanların yanında olmayı arzu edersin? Kalübelada iman ettiysen ve dünyada o sevgi muhabbetle yaşamayı tercih ettiysen. Peki haftaya o çelişkiye alacağız ya düşmediysen, o spritüel yasalar. Oraya bir atıp orada, orada oldu. Bir <gülüyor> ruhsal döngüden bahsedelim. Evet. Bu mudur aşağı yukarı? Aşağı yukarı böyle bir şey. Kahlu belada yaşananın dünyada tamamlanan. Arayacaksın onu çünkü orada bir arkadaşlığımız var bizim. Yani orada bir yaşanmışlık tarih var. O tarih burada tekrar etmek tekerür gerektirir. Şimdi o zaman bir de yazarın cevabına dönelim buradan. Bunun cevabı kendi farklı versiyonlarınız için hayatta kalmanız. Karşınıza çıkacak insanlar için tabii o da var ama aynı zamanda dönüşeceğiniz insanlar için de. Yani, bir bencillik furyasına. Çok büyük bir bencillik işte bu. Yani bu bencil hayat biçimini İslam'ın kabul etmeme sebebi insanın kendisi için de zarar vereceği için gerçek. Yani Allahu üzülcelalim bize bencil olmayın demesi sadece bir başka insanın yapılan iyilikle alakalı mevzu değil. İnsanın da kendisini iyileştiren bir şey bu. Bir de var olmak kavramına bakalım. Var olmak kendini bırakabilmektir. Nereye? <gülüyor> Kendinizi affettikçe dünya daha güzel bir yere dönüşür. Kötü evet. biri olduğunuza inanarak iyi biri olamazsınız. Şimdi bak burada temel karıştırdığı şey şu. Senin aldığın not neydi bilmiyorum ama. Değişim konusunda bencillik, var olmak konusunda da mükemmellik ve kendini kandırmak. Ya şurası bir gerçek. Ben sürekli kendime iyi bir adam olduğumu iddia etmem demek ...benim rol yapmam anlamına geliyor. Aynen, aynen. Halbuki ben şahsi olarak ne kadar çok hatamı bulursam... ...o hatalarımı o kadar düzeltilebilmesi için... ...talepkar bir adam haline gelebilirim. O talebim bana bir şey öğretir. Hani şimdi diyorlar ya, ya bizim gençler, leseliler, üniversiteler... ...bir şey öğrenmekte zorlanıyorlar diyorlar ya... ...bunun temelinde çok dipte var olan bir şey var. Hiçbiri kendinde bir hata olduğunu farkında değil... Ve hiçbirisi onlara hatalarının söylenmesini istemiyor. Bu kitaplarda onları destekliyor. Sen çok değerlisin, sen çok kıymetlisin, sen harikasın. E arkadaş bir seyret dünyayı, bu kadar harikaların yaşadığı bir dünyaya bak. Her tarafta kan akıyor, zulüm var, adaletsizlik var, fakirlik var. Dünyanın yüzde kırkı şu suyu içemiyor. Her şeyi ya bu su dünyada on adamdan dört tanesi şu suyu içemiyor. E hani iyiydi insanlar, hayır. Neslimiz kötü, şeytan bu kötülüğü destekliyor. Biz kötülüğümüzün farkında olmakla mükellef olan canlılarız. Kişisel gelişim kitapları da bunu unutturmakla mükellef Kesinlikle, kesinlikle. Bir yer konusunda umut kısmına girmiş. Umudu bakalım nasıl anlatıyor. Umudu hissedebilmek için her şeyin yolunda olması gerekmiyor. Her şeyin değişeceğini hatırlamamız yeterli. Umut herkes için var. Umut edebilmek için mevcut durumun gerçekliğini inkar etmeniz gerekmiyor. Geleceğin belirsiz olduğunu, hayatta karanlık kadar ışık olduğunu bilmeniz yeterli. Umudu bir kumar oyununa benzetmesi ne kadar doğru? Şu mantık ben, ben şu, Hiçbir şey anlamadım. Açıkçası olasılığa bağlıyorsak, Dünyada bir şeylerin iyi ve kötü olması %50'ye %50 ihtimaldir. Diyelim. O zaman %50'yi kadar kötü de %50 kötü ihtimali de var. Bu durumda ben umut edemem ki. Ya bunlar zaten umut edilen adamlar değiller. Umut zaman zaman kullanarak kendi mutluluklarını depreştirmek isteyenler bunlar. Çünkü umudun olabilmesi için o umudun içinde senin olmaman gerekiyor. Çünkü sen umudun varsa, sen umudu zaten görme ihtimalin çok zayıldı. Umudu böyle kumara benzeterek bir ihtimal, bir haline getirmesiyle nasıl umut edebileceğini anlamadım açıkçası. Zaten bütün kişisel gelişim kitaplarının ortak özelliği, reçete yok, tavsiyeler Aynen. yok, hikayeler var ve yalanlar var. Tamamen kendini kandırmak üzere. Dağ konusunda iyi bir yere değinmiş. Bir sorunun üstesinden gelebilmek için soruna bakmak gerekir. Bir dağı yok sayarak o dağa tırmanamazsın. Eyvallah. Sonra vadi kısmına geçiyor. Ruh sağlığına dair iniş ve çıkışlardan söz edilir. Dağlardan ve vadilerden yeryüzü şekillerini kullanan bu tür ve bu türden benzetmeler bana mantıklı geliyor. Hayatta da dik inişler ve zorlu çıkışlar olduğu aşikar. Fakat en net manzaranın vadinin ortasından görünmediğini unutmamak çok unutmamakta çok mühim. Çok daha mühim olan bir şey soracağım ben bu yazarla karşılaşsam. Bu dağlar ve vadilerden inip çıkmak için gerekli olan alet, edevat ve gıdanızdan niye bahsetmiyorsunuz? Tamam. Yola çıktınız. Dünya tatlı tatlı anlatıyorsun. Vadiden ineceğiz, dağlar tırmanılmadıkça ne anlamı var? Tırmanın dağları. Peki güzel kardeş, Bu dağı tırmanmak için ne lazım? Alet lazım, edevat lazım, giyimin, kuşamın ona göre olması lazım. Soğuğu var, sıcağı var, açlığı var, susuzluğu var. Yani seni besleyecek olan şey ne? Yol, Yok. Sen yola çık, yol sana gel. görenesi. <gülüyor> öznesi. Ha bu alanı okuduğunda aklıma Feridun Düzacın dipteyim, sondayım diye bir şarkısı <gülüyor> vardı ya. Depresyondayım diye. İşin daha garibi sayfayı çevirdim endine vurduğunuzda <gülüyor> bir Tam daha dayanım. çevirdim bölüm kısa bir bölüm zaten. Bu gençlerimize çok söylenen bir şey var, dik değin. Evet, başkalarının bizi gelirimiz, takipçi sayımız, kilomuz, göğüslerimizin büyüklüğü gibi ölçülere oh. göre değerlendirdiğini hissedebiliriz ama ölçülebilenlerden çok daha fazlası olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Biz yaşamın kendisiyiz. Tek bir anda hissedebilen kısıtlı duygulardan ibaret değiliz. Bütün duyguları içerebilecek genişlikte kaplarız. Cümledeki özneyiz. Bütün başarılarımızın toplamından daha büyüz. Tanık olduğumuz duyguların daha fazlasıyız. Bunların hepsi çıkarıldığında geriye kalan sonsuzluğuz. Biz bu muyuz? Biz bu, biz bu olma ihtimali birimiz yok. Çünkü ben dibteyim diyen, ben dibe düştüm diyen her adama sorduğum ilk soruşturur. Bütün genç kardeşlerime düşmedi bu arada. Daha öznesi. Gelecek öznesi, dibe düşecek, dibi görecek ya. Arkadaş zirven neydi ki? Senin zirven neydi de dibdesin? Hangi dava sen hangi davayı kendine zirve edindin ki? Biz hayatımızda neyi tek başımıza kendi çabamızla başardık ki özne olalım? Hah. O mesele. Fiil olmayı kimse istemiyor. Herkes fail olmayı diyelim. Fail olmayı istemeyi. Herkes özünü olmak istiyor. Biz kaderde anlatmıştık ya. Edat olabilmek güzel. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Okuyanlar biliyordur. Eyvallah. Dip kısımlarını okuyayım mı? Buyurun bir tanesini alalım. Dipte ise... Endire vurduğumuzda ne oluyormuş? Hadi bakalım ne oluyormuş? Şimdiye kadar neler atlattınız? Bu da geçecek. Dönüşeceğiniz insan için hayatta kalın. Farklı olasılıklar içeren bir geleceksiniz gelecekteki bir anda şu an tutunduğunuz bu yolun kaybetmiş eski haline minnet duyarak bakacak olan başka birisiniz. Dayanın. Şimdi sorum şu. Kumarbaz içinde yaşerli mi bu? Tabii ki. O zaman bu kişisel gelişim değil. Bu kişisel aşağılanma durumu. Ya yani bir kumarbaz düşünün, bir oyun oynamış Gecesinde milyon doları kaybetmiş veya 10.000 lirasını kaybetmiş kahvehane köşelerinde, pislik içinde çıkmış. Bu kitaba diyelim denk geldi. Diptesin, yarına hazırlan. O zaman kumarbaza da geçerli mi bu? Yani bu kişisel gelişim kitaplarının tamamındaki problemlerin en başında şu geliyor. Hangi kişi tipi kardeşim? Kumarbaza da mı yardım ediyorsun? Yalancıya da mı yardım ediyorsun? Kalpazan'a da mı yardım ediyorsun? Herkese nasıl bu aynı yardımı, aynı reçeteyi nasıl sunabilirsin? O yaptıkları oğlun bütünlüğünün içinden sadece bir parça. Diğer bütün. Çünkü biliyorsun bak. Var kötü ya. olan ne biliyor musun? Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun yıllar 60 yıllardayız. Bir yıllar arasında bu tarz kitapları ünlü kumarbazlara, ünlü zenginlere, ünlü e, mesela şöyle bir şey vardı. Özür dilerim söylüyorum. Playboy dergisinin Sahibinin hayat hikayesi çok değerli bir motivasyon kaynağı olarak tamam, anlatıldı. Dur da. daha neler gelecek. Buyurun. <gülüyor> en dibe vurmanın en iyi yanı artık düşünecek yer kalmamış olması. O anda en sağlam yerinizi keşfedersiniz. Daha fazla parçalanamayacak, duygu dilinizde ruh diyebileceğiniz o yeri en dibe vurduğunuzda alttaki sağlam temelinizi keşfederiz. Oradan başlayarak kendinizi yeniden inşa edebilirsiniz. Böyle bir şey mümkün değil. Bir nevi bir doğruya doğru gitmiş diyorum. Hani Şimdi şöyle bir durum Ben şöyle görüyorum. Ee, Tekamül sürecinde nefse en dibe vurdurduğunda ruha... Nefse eyvallah. Heh. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu toplumun her ferdine, dünyadaki her insana kazancını kaybettiğinde, bir sınavı kaybettiğinde, kendisine biçtiği bir şeye elde edemediğindekinin karşılığı dibe vurmak değildir. Dibe vurmak kesinlikle böyle bir şey değil. Dibe vurmak insanın eğer nefse emaneden bahsediyorsak, eğer zaten Allah o dipten hiç çıkarmasın, hep o dipte kalsın inşallah. Orada nefse emaneyi bırakıp çıkmaksa Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kuyu meselesi ise Yusuf Aleyhisselam oraya girdiğinde de o nefsiyle girmedi ki. Kardeşler ona bir oyun oynadı. Günün sonunda takdir ilahinin bir karşılığıydı ama. Özellikle dip kelimesinin vurgulanmasının temelinde şöyle bir şey var. Batı dünyasında insan zaten dipten başlıyor. Çünkü doğuştan günahkar. Evet. Ve kendi işlemediği güya bir günahtan ötürü. Ve çok garip bir şekilde bizim ülkemizde de başarı hikayesi anlatanların kullandıkları en ahlaksız kelime tırnaklarımla kazıya kazıya buraya geldim. Sen kimsin ki? Nereden geldin ya? Yani iki tane fabrika açtığın için sen buna başarı mı diyorsun? Komik olan şu oldu Berat. Bu toplumun içinde iki tane kalbi kırığın kalbini tamir etmek, iki tane fakiri hayata yeniden bağlayabilmek adına mücadele edip o noktada Cenab-ı Hakk'ın ikram-ı bir şeyler yapabilmek başarı olmaktan çıktı. Başarı neymiş? Fabrika açmakmış. Kusura bakmayın, ben bugün hayatımda gördüğüm çok büyük fabrikatörler oldu. Ben karşımda hiç büyük bir zeka görmedim. Çünkü rızkı veren Allah'tı. Rızkı veren Allah'ın verdiği ikramları kullanırken pratik zekalar uygulamış olabilirler. Ama başarı dediğimiz şey, dünya hayatında kalbi kırık bir adamın kalbini tahmin edebilmektir. O zeka ister. Fabrika açmak çok büyük bir zeka istemez ki... Bugün Türkiye'nin bütün fabrikatörlerini yan yana koyalım. Devasar bir IQ ile karşılaşmayacaksınız. Ama bugün bu ülkenin gizli kahramanlarını yan yana koyalım. Fakirle, fukarayla uğraşan, çocukları okutmaya çalışan, hastaya koşturan o insanlarda o IQ'yu göreceksiniz. Çünkü onlar gerçek bir problem peşinde. Bunlar ceplerinin zevkinde. Efendim kazandığımı dağıtıyorum. Eee... Burada güzel bir itirafını yakaladım o yüzden bir okuyayım dedim. Üniversitede İngiliz edebiyatında doktora yaparken kendimi sürekli aptal gibi hissediyordum. Ve bunun nedeni eleştirel kuram diye bir modülü seçmiş olmamdı. Bu ders yüzünden Fransız postmodern ve postyapısalcı felsefecileri bol bol okumam gerekiyordu. Ve bu metinler İngilizce'ye çevrilmiş <gülüyor> halleriyle bile okurla dalga geçercesine ve kasten belirsiz yazılmış öyle çok muğlak cümle içeriyordu ki... Biraz biraz anlamaya başlamadan önce her birine en az yarım saat boş boş bakıyordu. Ya yani, postmodernizm zaten bu anlamda kendi tarifini, kendi yapmayı henüz becerememiş bir felsefik akım bile olamadığı için normal bir şey söylüyor bence. Çünkü hakikaten postmodernistler postmodernizm konusunda daha anlaşamadılar. Anlaşmaları mümkün değil ki. Post çünkü. Çünkü olan her şeyin tersini <gülüyor> iddia etmek zorundalar. Bol bol neden sorusunu sormamızı istiyor. Şeytanın en çok sorduğu soru tam olarak aldığım yer orası bunun içinde şu bu işin sırrı dürüst olmakta kendimize acımadan hiç utanmadan dürüst olabilmekte bunu şiddetle tavsiye ederim örneğin baklava karın kası istiyorum diyebilirsiniz Hı. bunu istediğiniz için kendinizi aptal gibi hissedebilirsiniz içinizdeki bir tutkuyu azaltmanıza yardımcı olacak başka bir yanınızı uyandırmaya o an başlayabilirsiniz. Yine de yazdıktan sonra tek bir soruyu sormak çok işe yarar. Neden? Doğru. Neden baklava karınka istiyorum? Bunu mutlaka dürüstçe bir cevap vermelisiniz. İyi görünmek için. Sonra tekrar neden? Kendim için. Ardından bir süre bu cevaba bakıp aslında pek de dürüst olmadığınızı hissedebilirsiniz. Ekleme yapabilirsiniz. İnsanları etkilemek için. Bunun üzerinde de ısrarcı bir Sokrates gibi sormaya devam edin. Neden? Çünkü onaylanmak istiyorum. Neden? Çünkü kendim bir yere ait hissetmek istiyorum. Neden? Bu şekilde tünelin neden sorularıyla uzata uzata farkındalığın ışığını görünceye kadar daha da derine inmeye devam edebilirsiniz. İşte ben de zaten o spor salonundan böyle çıkan çocuklara neden demiyorum? Ne bu ne diyorum. Bu ne? Ve bu ne işe yarıyor? Ya da bu silsileyi devam ettirerek tünelin ucundaki ışığa varmak mümkün mü? Ya mantık dışıdır. Sporla ilgili ayrı bir derste konuşuruz ederiz de. Ee, bir... Gerçekten güzel görünmüyorlar. İki, gerçekten ben şu ana kadar bu tarz sporları yaparak o baklava kaslarını oluşturmuş ince fit olmak güzel bir şey. Yok, Göbeksiz baklava, karın kası Dehşet oyundan... bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ya. Hakikaten bu çocukların hepsi kullandıkları ilaç sebebiyle düşünce boyutunu falan kaybediyorlar. Söyle matematik sorusu çözebilen tipler göremezsin bunların arasında. Niye biliyor musun? Çünkü hayatta... ...başkasından faydalı olabilmek adına yapılması gerekenlerden vazgeçerek... ...kendi üzerine çalışıp... ...kendisine bir araba gibi pazarlama niyetine girmiş olan bir adama kullanabileceği tek şey vardır. Vücut geliştirmek. Örnekten bağımsız olarak düşünürsek neden sorularını arka arkaya sıralayarak bir sonuca varmak mümkün mü? İmkansız çünkü şeytan bile bir kere sordu ya. O bile bir kere sordu. İkincisine sormasına imkan tanınmadı... Çünkü neden sorusu insani bir soru değil. Ve hiç sonu gelmeyecek. Gelmez. Bir sarmal bile ulaştırmaz seni. Soru bellidir. Ne? Hikmetin ne? Neden böyle söylediniz diye sorulan bir soru saçma bir sorudur. Söylediğiniz sözün anlamı ne? Bu doğru bir sorudur. Neden insanlar bu soruları nedensellik üzerine soruyorlar. Çünkü aslında adam orada sana soru sormaya çalışmıyor. Söylediğin şeyi beğenmediğinin saklanmasını neden kelimesinin altında bulursun. Bir genç benim yanıma geldiği zaman tabii şu anda bunu çok bilinçli yapmıyorlar ama nedeni, neden kelimesini çok kullanıyorsa anladığım şey şu. Ben nedeni atıyorum. Neyi beğenmemiş onu okuyorum. Eğer ne diye soruyorsa Evet bir derdi var. Öğrenmek istiyor. Aldığı cevabı beğenmeyebilir. Başka bir cevap arayışına da gidebilir. Bu gayet tabii bir şey. Ama nedene odaklanmışsa bir adam şunu söylüyor. Neden siyah giyindin? Bu bir soru değil. Bu şu. Siyahı beğenmedim. Keşke siyah giymeseydin. Yani şey diyeceksin sen mesela. Işıklarda en güzel görünebilmek için siyah gerekiyor. Yok canım mavi de güzel durmuyor mu? duruyor. Yani geleceği yok. Eyvallah. Bağlantı kısmına geçiyoruz. Mutluluğa giden en basit ve kestirme yolun birini mutlu etmek ol olmasını açıklayabilecek bir durum bu. Diğer gamlığın gayet bencilce bir nedeni var. Bize kendimizi düşünmekten daha iyi hissettirecek bir şey olamaz. Başkasını yardımla yine kendimizi iyi hissetmek için. Acayip bencillik bu ya işte. Ya ben de diyorum ki kendinden kaçıyorsan roman oku. Film izle, ne bileyim diziye sar, bilgisayar oyunlarına sar. Neden başkasına Öyleler zaten Berat. Zaten öyleler. Ne yapıyorlar ki şimdi? Ellerinde bir Instagram var, bir Twitter var, biraz kıyafet var. Ve akşamleyin yorgun olduğunu iddia eden bir gençlik <gülüyor> var. <gülüyor> Yorgunluktan hemen şuraya bağlıyım. Yeni keşfettiğim bir şey. Duranlığı seviyorum. Yavaşlığı. Hiçbir şeyin olmadığı zamanları. Yalnız ayak seslerine. İlk baharda bir isyanla patlayan çiçekleri <gülüyor> <gülüyor> sessiz geçen zamanların ölü zamanlar olduğunu düşünürdüm. Şimdi cap canlı geliyorlar, yere uzanıp dünyanın kalp atışlarını dinlemek gibi. O isyanla patlayan çiçek filan diyor, o isyanla o patlayan cinsellik o, başka bir şey değil. Yani. Burada şey hani hiçbir şey yapmadan tükenenlerin bir sendromu var ya, tükenmişlik sendromu çok moda bu aralar. Tükenmişiyordum birşey... açıkçası. Çok çalışan adamlar tükenmişlik sendromuna filan girmezler. Giremez zaten. Bir adamın bir şeyi aceleci olarak yapmaması doğru bir harekettir. Ama bile isteği tembellikle yavaş yapan adamdan uzak durun ya. Hayatınız alt üst eder yani. Şimdi ya, burayı şunun için aldım. İzleyicilerimize bir iyilik olsun. Bir sürü kişisel gelişim kitabı okumaya gerek yok. Şuraya sığdırmış. Buyur. Merak edin. Dışarı çıkın, zamanında yatın, susuz kalmayın, diyaframdan nefes alın, sizi mutlu eden şeyleri yiyin, yaşamınıza izin verecek kadar esnek bir rutin yaratın. Nazik olun, herkesin sizden hoşlanmayacağını kabul edin, hoşlananların kıymetini bilin. Sizi tanımlamalarına izin vermeyin, bazen de başarısız olacağınızı kabullenin, elinizdekilerin değerini bilin, yaşamla aranıza girecek şeylere hayır demeyi öğrenin, hayata katılmanızı sağlayacak şeylere evet deyin. Tüm kişisel gelişim kitaplarının bir özete. Yani bunların herhalde neredeyse yarıdan fazlasıysa Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatında var. Şu anlattığı paragrafın yarıdan fazlası. Heh, hayatın ne olduğunu bulamamış. Açıkçası hayat ne değildir yazmış. Ne değildir? Peki. Tırmanılacak bir merdiven değildir. Çözümlenecek bir bilmece, bulunacak bir anahtar. Varılacak bir yer halledilecek bir sorun değildir. Nedir o zaman? Heh, orada kendisinin cevabı olmadığı için Soran Kirkegaard ve Friedrich Nietzsche'ye atfetmiş. Nietzsche'yi geç, öbürününki. Zaten öyle... anlaşıldı. Yani, Sadece geriye doğru bakarak anlaşılabilir ama ancak ileri doğru yaşanabilir. Ya bak şimdi şunu anlatmak istiyorum ben. Felsefecilerin, bak bunları çok değerli ve kıymetli insanlar diye Türkiye'de pompalıyorlar ya. Felsefecilerin ortaya attığı cümleler anlayamama sebebimiz değil. Bak bunu anlıyoruz. Bunu anlayarak bunu anlatma çabasını israf görüyoruz. Yani dinleyici niye durduğumu sorarsa veya bunu seyreden felsefeci salaklar görürse, çünkü salaklıktır bu, bu cümleye benim yorum getirmem salaklık olur. Çünkü cümle değil. Her baktığın şey aynadır. Her aynadaki sen değilsin. Wow. Al bak 30 saniyede. <gülüyor> Çünkü kafayı iptal edince bu cümleler çıkar zaten. Kafayı kullanırsan çıkacak cümleler değil. Bunu en çok biliyorsun. Dücaneciler bu işin peşindeler. Kusura bakmasınlar. Dücane, bunun ekibi, bunu seyredenler. Abi, televizyon çıkıyor orada programa. İnsanların iki saatini, iki buçuk saatini al alıyor. Ben izlemiyorum zaten, öyle bir öyle bir zamanım e, yok da. Zaten kitaplarını değerlendirmiştik. Yok, bunu bir kez daha söylemem lazım arada. Gençlerimiz bu adamları orijinal zannediyor. Bu adamların temel aldığı felsefecileri yaşarken Batı dünyası sadece siyaset, diplomasi ve ekonomi alanında etkisini göstermiş adamlara kıymet vermiştir. Dücane'nin anlattığı adamları Batı bile değer vermiyor. Aklı başında hiçbir akademisyen değer vermiyor ama dücane gibi romantik tiplemeler gün Müslüman kılıfı altında iyi bir para kazanma tekniği buldukları için ya güzel işte hanımlarla al gülüm ver gülüm. Mutluluk kavramı var. Evet. Mutluluk sizden ne olmanız beklendiğini unuttuğunuzda ortaya çıkar. Bir de ne yapmanız beklendiğini mutluluk kazara da olsa kendini kabullenebilmektir kendinize giden kapıyı açınca hissettiğiniz bir adam bunların hepsini aynı anda nasıl yapacak? Hepsi birbiriyle çelişiyor bu cümlelerin. söylediği her şey ya şunu söylüyor. Arabaya bindiniz. Şofersunuz. Kaza yapabilirsiniz. Yapmayabilirsiniz de. Kaza yaptığınızda ölebilirsiniz de. Öl Ya zaten bu bu hayatın kendisi. Bunu bir daha bana niye anlatıyorsun? Bana şunu söyle kardeşim. Mutsuzluğun sebebi ne? Mutlu olabilmenin gereği ne? Yok. İki tane de Hayat Hikayesi'ne yani vermiş, iki yapalım üç. Daha dayanamıyorum Aynen. çünkü. Doğruluk, Dürüstlük ve Karl-Henrik Ulrichs. Hadi bakalım. Tamam. geldi mi? Çok. LGBT Plus'ın ilk hareket tarzlarından biri. LGBT'nin kitaplarını okuyacak. Kurucu bu, o, Okuyacağız var. bu arada biliyorsun bu Hadi arada. arada. Tabi tabi. Şu müthiş gelişim kitaplarımızı bilirsin. LGBT'nin dünyada en çok okunan kitaplarını okuyacağız hep beraber. O kendileri oldukları için dışlanarak, cezalandırılan insanları savunarak doğru olanı yaptığını anlamak için gelecekte olacakları görmek zorunda değildi. Peki tarlada kargaları niye kovuyorsunuz? Kargalar kendisi olup, gelip senin buğday tarlandan buğday buğdaylarını yerken, biçerken, perişan niye davulları, tokmakları vuruyorsun ki o zaman? Kendisi oluyor karga ya, bırak. Burada da yine feminizm hareketinden birini alıyor. Sonunu almışım sadece. Keskin bir kalemden ve keskin bir zekadan daha fazlasına sahip olmasa da insanın neler başarabileceğinin bir kanıtı. Beline'in de dediği gibi doğru yönlendirilen ve kullanılan enerji her şeyi başarabilir. Nellie Beline toplumun ona yüklediği bütün rolleri reddetmiş ve kendisi olmayı başarmış biridir. Ha, bir toplumun bana yüklediği roller ne? Bu feminizm pencereden bakıyor. Ya kusura bakmayın. Cenab-ı Hakk'ın bana bir bir rol var. Ben, eğer rol diyorsanız da, biz o rol demiyoruz da, o rolü yaşamak zorundayım ben. Çünkü yaşamıyorsanız sahnede yoksunuz, seyirci de olmak istemiyorsunuz, ölmek de istemiyorsun. Bak bu adam sahnede olmayı istemiyor. Ha, oraya seyirci olmak istemiyor. Kapının dışına atamazsın beni diyor. Bilet var, parasını vermem diyor. Ya oraya Hiçbir şey iste, hiçbir şey oluyorsun. Ben çok önemli bir şeyim diyor. Kitapla geçiyor. Şöyle bir yer var. Buna Masar Osmanlık deniyor kardeşim. Ee, depresyonun en dibindeyken devamlı ölmeyi yardım ediyormuş. Ama aynı zamanda panik atağı da varmış ve deli gibi ölümden korkuyormuş. Anlattığımız hikayenin özeti olmuş. <gülüyor> Neyse, nefesinizin söyledikleri diyor ama burada bir e fazla gibi. Daha çok nefesinizin nefsiniz söyledikleri. Nefesinizin <gülüyor> söyledikleri güzel yakalamışız. Sen yeterlisin. Kendinden daha fazlasın. Dış görünüşünden daha fazlasın. Sen yeterlisin. Değişme eylemindeki zihinsin. Buraya aitsin. Olman gereken yerdesin. Sen yeterlisin. Sorum şu siz nerede yaşıyorsunuz? Hangi dünyadasınız <gülüyor> ya? Hadi son bir cümleyle bitir valla. Burada bitirelim o zaman. Olmanın dayanılmaz doğruluğu. Olmanın dayanılmaz doğru Ne olmuşuz? Olmak büyüktür, yapmak demiş. Olmak yapmaktan büyüktür. <gülüyor> Çünkü en baştan beri anlattığı tek bir şey var. Siz var olduğunuz için değerlisiniz. İyi de ekmek yapmamış bir adama ben nasıl fırıncı diyeceğim. Fırıncı olmak demek, ekmek yapan adam demek. İşte o yüzden sevgili gençler. Siz dücane gibi bir ıı, tipi seyrederseniz, bu kitapları olursanız... Hep kendini fırıncı zanneden, hayatı boyunca ekmek yapmamış ve hani EYT ile 44 yaşında emekli olmayı beklenen tipler olacaksınız. Bunu buraya yazmış Böyle olduğunuz ya. zaten. Bak sol sayfada ne diyor? Ölümden sonra yaşam olmadığına, olduğuna inanmasak bile bakalım. dünyanın bizden sonra nasıl bir yer olacağını ve insanların bizi ne şekilde hatırlayacağını ya da hatırlayıp hatırlamayacağını bile bilmediğinizi kabullenmek zorundayız. Hayatta yalnızca açık uçlu son, sonlar var. Fakat bu bir lanet değil, iyi bir şey. Budist düşünür Pema Çodra'nın dediği gibi çözüme ulaşmaktan muzdaribiyiz. Bence bu çok özgürleştirici bir fikir. Her şeyin açık uçlu olduğu bir evrende hiçbir çözüme ulaşılamayacağının itirafı. Çünkü bütün Budistler tembeldir. Tembelliğin en güzel tarafı şudur bak, tembellik güzeldir. Akıllı insanlar biraz tembeldir. Bu onu görüyoruz. Etrafta onu yazıyorlar. Zeki Zekin tembel insanlar tembelir. Ne tembel ya? Tembelden zeki mi çıkar? Böyle bir şey mi var? Yani ne nörolojiye uyuyor, ne zaten bu batılıları geçiyorlar, ne psikolojinin ana hatlarına uyuyor. Bunlar yaşadıkları iğrençliklere kılıf arıyorlar. Bu da o kılıfın bir çeşidi. Aynen öyle. Olmak yapmaktan büyükse. Zaten öldükten sonra hatırlanmak neden umrunda ki? Anlamı yok. Gençlerimizi bu kitaplardan kurtulabilmek niyetiyle hafta neye bakıyoruz? Evet. Bunlar Türkiye'lerde çok e, meşhur oldu spiritüel çalışmalar, ruhsal çalışmalar. E, bakalım spiritüel çalışmalarda neler yapmışlar. Tabu da bir kişisel gelişim kitabı Türkiye'de en çok satanlara devam ediyoruz ve bu Türkiye'de en çok satan kitaplarla gelişmiş tiplerin bu ülkede faydası ortada. Bu haftalık kalın olacak. Sana...